Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Aralık 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları koca bir yılı geride bıraktık. Gerçekten bu yıl özellikle çok sürpriz haberleri aldığınız, belki taşındığınız, çevrenizi değiştirdiğiniz, belki çok okuyup çok araştırdınız, yakın çevrenizle alakalı gündemlerle uğraştığınız bir yıl olmuş olabilir. Aslında nispeten ay düğümleri sizi destekliyordu. Tabii ki kişisel doğum haritalarınızda farklılıklar olabilir ancak yine de 2021 senesine göre daha rahat bir yıl geçirdiğinizi söyleyebiliriz. Özellikle bu yıl neler yaşadığınız yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yine böyle bir Z raporu videosu gelsin mi vakit olursa bununla alakalı yorumlarınızı da bekliyorum. 2023'te satürn burcunuza geçecek zaten yıllık yorumlarda bunları çekmiştim oynatma listelerinden 2023 yorumlarına dolaşabilirsiniz henüz dinlemediyseniz arkadaşlar oldukça kapsamlı bir şekilde aktarmaya çalıştım tabii ki detayları ara ara vakit buldukça inşallah paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilir, videoyu beğenebilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz kanalı arkadaşlar. Ee, böylelikle aramızdaki alma verme dengesini sağlamış olabiliriz. Ee, yine kanala destek olmak isteyenler aşağıda teşekkürler butonundan veya katıl butonundan kanala destek olabilirler. Yine e, Telegram grubumuza katılmak isteyenler aşağıda e, açıklamalar kısmında Telegram grubunun linki var. O linke tıklayarak gruba katılabilirler arkadaşlar. Şimdiden destek olan e, herkese çok teşekkür ediyorum ve hemen Aralık ayı yorumlarına geçmek istiyorum. 1 aralık tarihinde venüs mars karşıtlığı var venüs 18 derece yay burcunda mars 18 derece İkizler burcunda bulunmakta tabi buradaki farklılık özellikle marsın retro olması biliyorsunuz mars uzunca bir süredir İkizler burcunda ve mart ayına kadar da devam edecek bu etki sizi biraz zorluyor sevgili balık burçları. Çünkü dördüncü elinizden sürekli bir müdahale alıyorsunuz. Ailevi konular yaşadığınız yer, aile içi huzursuzluklar, belki ebeveynlerle alakalı problemler, belki birçoğunuz hiç beklenmedik taşınma gündemleriyle ilgilenmek zorunda kaldı bu süreçte. Bu Venüs-Mars karşılıklı ile beraber hani bir taraftan aile dengesi, bir taraftan kariyer dengesini sağlamaya çalışırken ciddi anlamda zorlanabilirsiniz. Aile içerisinde tartışmalar olabilir e aslında önünüzdeki süreçte kariyerinizle alakalı güzel gelişmeler sizi beklerken bir taraftan da sürekli özel hayatınızla alakalı problemlerle ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz sanki e bu durum tabii ki yorucu oluyor. Ancak Retro Mars olduğu için uzun zamandır belki ailede evde bu tarz problemler var ama siz belki de bununla çok ilgilenmediniz veya çok önemsemediniz. Şimdi bu venüs Mars karşıtlığıyla Aralık ayının ilk günlerinde ufak bir böyle yeni hatırlatmalar yaşanabilir. 2 Aralık tarihine geldiğimizde ise merkür Neptün karesi var ee, yine 22 derece yay ve 22 derece balık burcunda yani sizin e, kariyer evinizde ve birinci evinizde meydana geliyor burada arkadaşlar özellikle geleceğinizle alakalı kariyerinizle alakalı toplumsal statünüzle alakalı hedeflerinizle alakalı bir takım gelişmeler var özellikle Aralık ayının ilk 15 gününde burada e, bu gelişmeleri bu teklifleri e, bu şansları nasıl değerlendireceğiniz tamamen size kalmış Burada bazen bazı balık burcu arkadaşlarım şu moda gelebilir yani hani ben bunları yapamam, başaramam, ben zaten neyi başardım ki bugüne kadar gibi bir melankolik ruh haline girebileceği gibi. Kiminizde ben daha büyüğüne rayıyım, ben daha iyisini yapabilirim, evet ben bunu yapabilirim, bunu, bunu da yaparım, bunu da yaparım gibi bir algıya da kapılabilir. Yani Neptün burada kendinizle alakalı belirlemiş olduğunuz kıstasları e, abartılı bir şekilde çoğaltabileceği gibi. Ee, çok karamsar bir motto'ya da sürükleyebilir sizi. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımız zaman. Neptün olayları biraz puslandırıyor. Evet Neptün enerjisi zaten size çok tanıdık bir enerji ama. Şunu e, bilmekte fayda var. Görünen şeyin arkasında farklı bir olay olabilir. Olayları çok realist bir şekilde değerlendiremiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla gerçekçi olun, makul olun. Ortalama bir noktada evet karşınıza çıkan teklifler, gündemler varsa bunları e, oturup hesap kitap yaparak e, oldukça rasyonel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. 4 Aralık'ta da Venüs Neptün karesi var yine aynı alanda. Yani burada belki kiminiz için bir evlilik gündemi var, kiminiz için yeni bir işe girmek veya işte görevde yükselmek gibi gündemler var. Dediğim gibi gerçekçi olduğunuz takdirde bu şansı, bu fırsatı doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz ama biraz depresyon depresyona girerek veya kendini yetersiz hissederek veya gerçekten hayallerim daha büyük daha fazlasını hak ediyorum gibi e, hayal dünyasını e, kapsayan vaatler teklifler e, gündemlerle ilgileniyorsanız bu durum sizi biraz zorlar. Evet 6 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Jüpiter karesi var. Merkür 29 derece yay burcunda, Jüpiter 29 derece balık burcunda. Artık Jüpiter'i burcunuzdan uğurluyorsunuz sevgili balık burçları. Geçenlerde bir arkadaş yazmış, Jüpiter sadece bana fazla kilo getirdi diye. Gerçekten Jüpiter'in etkilerini çok hissedemedik çünkü Sabit burçlarda ciddi gerilimler vardı. Aslında belki sizin haritanızda da Bu yorumu yazan arkadaş için söylüyorum. E, sabit burçlarda zorlayıcı gezegenler olabilir. E, biz burada yükselene göre yorum yapsak da tabii ki arkadaşlar kişisel haritalarınız size münhasırdır. Bunun için özel danışmanlık almanız gerekir ama yine de e, %50 oranında bu yapmış olduğumuz yorumlarında tutarlılığı vardır. Şimdi Jüpiter tekrar balık burcuna dönmüştü. Bir iki derece kadar gerildikten sonra tekrar ilerleyişini sürdürüyor. Ve 29 derecede meydana gelen bu yerleşim özellikle artık bir şeyi tamamlamanız ve kapatmanız gerektiğini ifade ediyor. Geçtiğimiz bir yıl boyunca ilgilendiğiniz, kariyeriniz, evliliğiniz, e, toplumdaki unvanınız, konumunuz bunlara dair e, aslında siz e, bir şeyleri kapatacaksınız arkadaşlar. Yani burada e, hani tabii ki boşanacaksınız veya işinizi bırakacaksınız gibi değil. O hedefinize ilişkin algınıza dair artık bir şeyleri kapatacaksınız belki de kiminiz. Bir karar vermeniz gerekiyor. Ama bu kararı verirken de işte aşırı özgüven veya aşırı karamsarlık negatif tesirde bulunacaktır. Çünkü Jüpiter sert açılarında gerçekten aşırılık ve genişleme getirir. Dolayısıyla her şeyin aşırısı zarar olduğu için yine burada aslında Aralık ayının ilk 15 gününde dediğim gibi rasyonel olmak gerekiyor. Şansınıza güvenebilirsiniz ama... İşi de şansa bırakmamalısınız gibi bir mesaj verilebilir. Evet devam ettiğimde 8 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Önemli bir dolunay. Çünkü Retro Mars'ta tam kavuşumda arkadaşlar. Burada e, 4. eviniz ve 10. eviniz yine haritanızın kritik noktaları tetikleniyor. Yani aniden bir taşınma gündemi olabilir. Aniden e, aile içerisinde bir huzursuzluk, bir tartışma ortamı nüksedebilir. Anne, anne sağlığı, eş, eş sağlığı veya onunla alakalı ilişkilerde bir gerginlik olabilir arkadaşlar. Bununla beraber içsel anlamda huzursuz, konforsuz hissedebilirsiniz kendinizi. Çünkü bir taraftan kariyerinizle alakalı ciddi gelişmeler var. Yani gerçekten destekleniyorsunuz yükselmek için, daha iyi bir noktaya gelebilmek için ama aile içerisindeki o ufak ufak gerginlikler, hani damlaların artık bir süre sonra delici etkisini çalıştırdığı gibi e, bir noktaya geliyor. Dolayısıyla bazı kararlar almalıyım gibi bir e, artık nihai sonuca doğru ittirici güç oluşturacak bir donlay bu. Ancak Satürn'e güzel bir kontağı var. Satürn e, 12. evinizde. Burada yani içsel anlamda siz bu konuya zaten alışıksınız. Biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğinin farkındasınız. Özellikle ailevi bir mesele, bir kriz çıktıysa arkadaşlar e, belki sizin bir takım e, blokajlarınız vardı ailenizle alakalı çözemediğiniz meseleleriniz vardı e, burada geçmişiniz atalarınız, karmalarınızla dair çalışmanız gerekebilir ama e, burada ortaya çıkan krizden sonra bence kalıcı olarak bazı çözüm yolları bulunacaktır satürn burada uzun olanları çözüm yollarını da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum Evet artık yavaş yavaş gezegenler Olak Burcu'na doğru ilerleyecek. Biraz rahatlayacaksınız. Önce Merkür Olak Burcu'na geçecek. Akabinde Venüs'te Olak Burcu'na geçecek. Ve e, biraz daha gündeminiz, kariyer gelirleriniz, sosyal çevreniz, hedefleriniz, hayalleriniz, şanslarınız, umutlarınız noktasına evriliyor. E, burada tabi güzel paralar kazanabilirsiniz. Aralık ayının ikinci yarısında görevde yükselebilirsiniz. Yeni sosyal çevrelere girebilirsiniz. Arkadaşlarınızla hoş vakitler geçirebilirsiniz. Onlardan destek görebileceğiniz etkileşimler de mevcut açıkçası. E, keyifli bir zaman olacaktır. Yani Aralık ayının ilk yarısı biraz zorlayıcı geçse de ikinci yarısının daha rahat Geçeceğini söyleyebilirim yükselen e, burcunuz açısından. Devam ettiğimde 14 Aralık tarihinde Güneş Neptün karesi yine 22 derece yay ve yine 22 derece balık burcunda. Özellikle yükselen dereceniz 20 ile 25 derece arasındaysa e, doğrudan Aralık ayında gümbür gümbür e, gündemlerle muhatapsınız. Ama her biriniz tabii ki aynı oranda etkilenmeyeceksiniz. Burada artık arkadaşlar bu kariyeriniz, ailevi gündeminiz. Kariyerinizle alakalı fırsatlar noktasında biraz önce bahsetmiş olduğum gibi aşırı hayalperest veya aşırı karamsar bir tutum içerisindeyseniz ve bir şeyleri kaçırmak üzereyseniz veya bir şeyleri gerçekten göremiyorsanız, gerçekleri e, göremiyor ve hayata pembe gözlüklerle bakıyorsanız işte bu Güneş Neptün karesi bunları ortaya çıkaracak arkadaşlar. Artık gözle görülür bir şekilde kendinizi kandırdığınız, başkalarını kandırdığınız, e, yanıldığınız alanları artık görmeye başlayacaksınız diyebilirim. E, ilerlediğimizde e, 18 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Uranüs üçgeni var. Ayın belki de en güzel görünümlerinden birisi. E, Merkür 15 derece oğlak burcunda, Uranüs 15 derece boğa burcunda. Yani sizin haritanızın e, 11. evinde ve aynı zamanda e, 3. evinde. Güzel haberler alacaksınız. Özellikle iş başvurusunda bulunan arkadaşlarıyla alakalı sıkıntı yaşayanlarınız varsa çok güzel haberler alabilirsiniz. Güzel paralar kazanabilirsiniz. Hani Hayalleriniz ve hedefleriniz için böyle umut ışıkları yavaş yavaş kendini gösterebilir gibi gözüküyor açıkçası. Bu konuda arkadaşlarınız ciddi anlamda size destek olabilirler. 20 Aralık tarihine geldiğimizde ise... 2023'ün genel gündemini belirleyen Jüpiter transiti başlıyor arkadaşlar. Artık Jüpiter burcunuza veda ederken koç burcuna merhaba diyor. Burada tabi Jüpiter'in burcunuzdan çıkıp ikinci elinize yerleşmesiyle beraber aslında mali anlamda çok şanslı bir yıla gireceksiniz. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmiştim. Kendinizi keşfetmeye başlayacaksınız. Kendi değerlerinizi oluşturmaya başlayacaksınız ama gölge yönü olarak tabii harcamalarda aşırılıklarda getirebilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır ama tabii ki Aralık ayında hemen etkilerini hissedemeyeceğiz büyük ihtimalle. 22 Aralık'ta güneş doğlak burcuna geçiyor ve 22 Aralık'ta aynı zamanda Venüs Uranüs üçgeni var. Yani Merkür Uranüs hattı Venüs Uranüs'e de tetiklenecek. Burada gerçekten güzel paralar kazanma ihtimaliniz, güzel bir işe girme ihtimaliniz. E, hatta arkadaş ortamından biriyle ufak tanışmalar, flörtleşmeler de mümkün arkadaşlar. Yani böyle yıldırım aşkları da bu etkiyle beraber çalışabilir. E, dediğim gibi daha mutlu hissedeceğiniz ama bir amacınızın da olacağı uzun vadeli planlar yapacağınız bir e, hafta olacaktır. 23 Aralık tarihine geldiğimizde ise Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. Bir derece Olak Burcu'nda meydana gelecek bu yeni ay. Bu yeni ayın haritasına baktığımız zamansa Jüpiter'le karesi olduğunu görüyoruz ve Vertex'e seresinde dokunuşu var yeni aya. Yeni ay haritasında MC ile kavuşum yapan ay ve güneş aslında yeni kararlar geleceğe dair yeni hedefler noktasında olacağımızı göstermekte. Burada parasal konulara dair yeni kararlar alabilirsiniz. Daha iyi kazanmak için yeni bir işe girmek isteyebilirsiniz. Zam veya terfi talebinde bulunabilirsiniz. Yani bir şekilde çalışmalarınızın ve emeğinizin karşılığını almak adına gerekirse gerginlik çıkarabilirsiniz. Aslında buradaki dokunuş biraz daha gerçekten hayallerinize ulaşmanız gerektiğini gösteren ve bunun için mücadele etmeniz gerektiğini gösteren etkileşimler. Bu belki e, kendinizi daha iyi hissetmek adına olabilir. Kendi potansiyelinizi, kendi yaratıcılığınızı, kendinizi de daha iyi pazarlayabilmenizi sağlayan etkileşimler olabilir. Keza arkadaşlıklarda, dostluklarla alakalı bazı kararlar almaya eliminde olabileceğiniz olay her neyse onu daha çok büyüyerek karşınıza çıkacağı ve sizin de artık yeni adımlar atmak zorunda kalacağınız bir süreç. Evet ayın sonuna doğru geldiğimizde ise 29 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. 24 derece Oğlak Burcu'nda Merkür Retro hareketine başlayacak arkadaşlar. Ve e, sizin 11. gününüzde özellikle hayaller, hedefler, arkadaşlıklar, e, kariyer gelirleri, e, ulaşmak istediğiniz nokta, umutlarınız, hayallerinizle alakalı bir sorgulama sürecine gireceksiniz 2023'ün ilk ayında özellikle. Farkındaysanız 2023'e iki kişisel retro retrosuyla gidiyoruz. Hem Merkür retro hem Mars retro. Yani 2023 Ocak 2022'nin bir değerlendirmesi gibi olacak. Esasında bakıldığı zaman hemen 2023'ün yeni gündemleri karşımıza çıkmıyor. 2023 Mart ayıyla beraber gümbür gümbür gelecek gibi gözüküyor. Zaten yalak yorumlarda bahsettim arkadaşlar. Şimdiden güzel bir yıl diliyorum sizlere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden güzel bir ay olsun inşallah. Aşağıya yorumlarınızı, 2023 beklentilerinizi paylaşmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.